Evet arkadaşlar üstlü sayılara devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Bakın 3 üzeri 3'ten kaç tane var burada? Bunun sonucunu soruyor. 4 tane var. Bu ne demek? 4 çarpı üzeri 3 üzeri 3 demek. Bakın. Payda da 4 var. 4 ile 4 birbirini yedi. Ne oldu? 3 üzeri 3 kaldı. 3 üzeri 3 nedir? 3 tane 3'ün birbiriyle çarpımı 27'dir. Bakın burada 5 üzeri 4 var 3 tane payda. Payda da çarpım var. 5, 5, 5, 5. Şimdi 5 üzeri 4. 3 tane var burada toplamış. Ne demek 3 tane 5 üzeri 4'ün toplamı? 3 tane bunun bir tanesiyle çarpımı demek. Bakın yazdık. Peki alttaki şimdi bu 5'lerin üzerinde 1 var. Bakın arkadaşlar şurada. Gizli 1. Bu hepsinde var bütün sayılarda. Taban aynı 5. Peki üstte 1 ise 4 tane varsa 1, 2, 3, 4. Taban aynı 5 üzeri 4. Şimdi burada bu vardı. Buraya da bunu koyduk. Bunu aynen yazdık buraya. Bakın 3'e çarp, çarpı 3 çarpı 5 üzeri 4. e Bunlar birbirini yedi. Yani sadeleşi kaldı 3. Burada 3 tane 3 üzeri 4 var toplama halinde. Altta 2 tane 3 üzeri 2 var çarpma halinde. Bunun bölümünü soruyor. 3 tane 3 üzeri 4 ne demek? 3 çarpı 3 üzeri 4 demek. Bu ne demek? Tabanları aynı. E, tabanları aynı olunca üstteki sayıları ne yapıyorduk arkadaşlar? Topluyorduk. 2 artı 2 4. 3 üzeri 4 3 üzeri 4 birbirini yedi. Sadeleşti. Ne kaldı geriye arkadaşlar? 1. Pardon 1 diyorum. Sadeleşince buraya 1 kaldı. Burada 3 kaldı. 1'i e, zaten etlisiz eleman görüyorsunuz. Ne ile çarparsanız çarpayın, çarpın kendisini verir. Sadeleşince bunlar 3 kaldı 3. 9 çarpı 27 üzeri 2 bölü 3 üzeri 8 eşittir nedir? 9'u ne diyebiliriz? 3'ün karesi diyebiliriz bak. 27'yi ne diyebiliriz? 2 şuradaki karesi var ya 27'nin karesi onu burada gizli tutacağız. Duracak burada o. Onu ellemeyeceğiz. 27 gördüğümüz yere 3 tane 3 diyoruz. Çünkü 3'ün 3 tane çarpımı 27'dir. Bu da 3'ün küpüdür. Bakın. 3'ün 3. kuvvetidir. 3'ün karesi burada var. 3'ün küpü. 2'yi sakladık. Hemen yazdık yerine. Bölü 3 üzeri 8. 3 üzeri 2. Gördüğünüz gibi hemen kameramızı azıcık aşağı indirelim. 3 üzeri 2. Çarpı 3 üzeri 6. E tabanları aynı. Üstleri ne yapıyoruz o zaman arkadaşlar? Topluyoruz. 2 artı 6, 8. 3 üzeri 8. Tabanda ne vardı? Payda da 3 üzeri 8. Birbirini yiyor bunlar. Tık tık. Ne kalıyor? Bir kalıyor. Evet arkadaşlar. Bunlar sadeleşiyor. Yani şöyle oluyor. Şöyle şöyle sadeleşince bir kalır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bizi izlemeye devam ediniz. Sağ alttaki kutucuktan tıkladığınızda bütün videolarımıza oradan ulaşacaksınız. Abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Seyretmeye devam arkadaşlar.